Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün Oppo ile İstanbul koleksiyonlarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Durağımız ise anlayacağınız üzere zaten Eminönü arkadaşlar. Arkamda görüyorsunuz hemen büyük yeni cami bulunuyor. Burası arkadaşlar İstanbul'un gözbebeği diyebiliriz. Pek çok açıdan, hem tarihi açıdan olsun hem alışveriş açısından olsun pek çok İstanbul'un vazgeçemediği semtlerden biri Eminönü diyebiliriz. Bugün Eminönü yolculuğumuzda bizlere Oppo Renault 4 eşlik edecek arkadaşlar. Videonun bundan sonra isteyeceğiniz bütün kısımlarında Oppo Reno 4 ile çekilmiş fotoğraf ve videolara yer vereceğiz. Ayrıyeten ses kaydı içinde hiçbir profesyonel ekipman kullanmayacağız. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Böylece Oppo Reno 4'ün hem görüntü hem ses anlamında bizlere kamera tarafında neler sunduğunu beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar şu anda bu video kaydını Oppo Renault 4 ile gerçekleştiriyoruz. Eminönü'ndeyiz. Az önce de bahsettiğimiz üzere. Eminönü için İstanbul'un kalbinin attığı semtlerden biri diyebiliriz. Zaten İstanbul'da yaşayan herkesin yolu illaki bir kere öyle ya da böyle Eminönü'ne düşmüştür diye düşünüyorum ben. Burası hem gezmek için hem de alışveriş yapmak için İstanbul'un en popüler, en gözde mekanlarından birisi. Hemen şu tarafta görüyorsunuz. Yeşil binanın arkasında yeni cami yer alıyor. Buradan Karaköy, Beşiktaş, Sarıyer, Taksim, Sultanahmet gibi tarihi mekanlara, popüler mekanlara geçmek ulaşımda çok kolay. Şu anda arkadaşlar ses kaydını da Oppo Renault 4 ile gerçekleştirdiğimizi belirtelim. Hiçbir profesyonel ekipma kullanmıyoruz. Yani dışarıda gün ışığında. Normal bir günde Oppo Renault 4 ile yapacağınız çekimlerde ses ve görüntü performansının bu şekilde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün Oppo Renault 4 ile birlikte Eminönü'ne turladık. Görüyorsunuz arkamda Eminönü balıkçıları var. Birazdan belki bizde bir balık etmek yemeye gidebiliriz diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi de unutmayın.